Valla bu vlog nasıl oluyor? Hiçbir yok. Neyse. Bir dakika. Ben de çıkıyor olur? muyum? Gel Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Aloha. Şu an saat sabah 10 arkadaşlar. O yüzden günaydın diyorum. Tabi bunu günün ilerleyen saatlerinde izliyorsanız tünaydın, iyi akşamlar, hatta iyi geceler diyorum sizlere. Bugün e, Pierlotti'ye gideceğim ve aslında hani böyle bugünü vloglamak istedim. Bir yandan bir yandan da hani gideceğim kişi kamerayı çok seviyor mu, sevmiyor mu emin olamıyorum. Bir de hani vlog çekerken özellikle hani yanınızda kişinin de rahatsız olmasını istemiyorsunuz. Yani ben en azından istemem hani onun da rahat etmesini isterim. O yüzden onu çekmeyeceğim zaten ama hani böyle etrafı size çekerim diye düşündüm. Belki de dedim sessiz vlog olur. Hani açılışı işte bu şekilde yaparım. Kapanışı sizlerle konuşurum bir kapanışta. Onun dışında da sessiz vlog olabilir bilmiyorum. Eğer ki bu arada sessiz vlogları çok mu patlıyorum ya? Ring light'ı açtım çünkü şu anda bu odada ışık yok yani. Ve hemen de çıkmam gerekiyor. Biraz geç kaldım. Neyse siz eğer sessiz vlogları seviyorsanız lütfen yorumlara yazın. Hani sessiz vloglar mı görmek istersiniz yoksa konuştuğum vloglar mı daha iyi? Öyle yine yani yeni yeni uyanmama rağmen demeyeceğim. 1-1,5 bir, bir saat oldu böyle. Aslında saati 8'e kurdum. 9 gibi uyandım. Ama e, bır bır konuşasım yine varmış Neyse işte aloha demek istedim, sizi bu konuda bilgilendirmek istedim. Umarım hem benim için hem de sizin için güzel bir gün olur diyorum ve keyifli seyirler. Günaydın. Nasılsın? Günaydın. Günaydın. Saat kaç şu anda? Saat kaç? Bakalım. 13.8. Hasancığımız buranın mahalle muhtarı. <gülüyor> Bir kahveni alabilir miyim? Evet, Canım evet. ciğerim. <gülüyor> Biliyorsun sen. Porta'da çıkıyor. Piyarlatı'ya gidiyoruz. <gülüyor> Şimdi birazdan hele feriye Ya böyle de gülesin geliyor ama. <gülüyor> Geriliyorum böyle olunca da. Hop. Bakın ben küçükken şunlara bayılırdım. Hani sürüyorsunuz ya böyle yerde, şöyle, adını bilmiyorum. Burası kaç yıllık? 150 yaş kanalı. 150. Evet. Adın ne senin? Miray Nur. Miray Nur. Evet. Sizin adınız nedir? Yani ben bu anneannesiyim ben. Anneannesiniz. Evet. Selam. Ev salla. Evet. Miray Nur. Let's go, let's go. çekebilir miyim? Teşekkür hmm. ederim Teşekkürler. Sağ olun. Ne lale var? Efendim? Yeşil üretim mermerimiz ve oturma alanlarımız var. Görün bu bina 700 yıllık bir bina. Tabii tabii lütfen. Kaç senelik bina demiş? Of 700. Bizans'ın hatıraları. Değişimle birlikte. Şeyi Sen, merak ettim. Et et Baba Babadan oğlan mı şu anda? Evet, sizin. Bizim biyolojik bağımız yok. Yapmaktadır gelenekleri. Evet. Ne olsun siz yönlendirin. En güzeli hangisi sizce? Bizim size? kendi spesiyellerimiz var. Neşeli ve hüzünlü. Yeşil <gülüyor> elma, bergamot tarafından şu yeşil. Bu Onu, evet. hüzünlü. Hüzünlü. Bunun bir hikayesi var. İkisinin de hikayesi var. O neli? Bu da bergamot ve portakaldır. İki tane o olsun o zaman. İki tane yeşili. İki tane hüzünlü. Bu ne acaba? İki tane olsun lütfen. Burada şeker yapılıyormuş galiba. Şurada. İşte bu. Varıyor. İyi sağ olun. İyi <gülüyor> Kolay gelsin. İyi günler. Alıyorum bunu. 200 TL bu arada. Kadar. Kolay kolay kılınmazlar. Çok iyi ben doğa açısından hani böyle kıymetli buluyorum ee, ya kesinlikle. Şurada mı yapılıyor? Burada hem workshoplarımız oluyor günebirlik. Aha. Hem özel derslerimiz oluyor hem de üretimimizi de burada yapıyoruz. Saat 3'e 10 var öncelikle ve Balat'tayız. 1200 derece diye bir kafeye oturduk. Aslında işte biliyorsunuz zaten Pierre Lothier'e gittik ama ben orayı böyle çok küçükken gittiğim için hani hatırladığım çok daha büyük olduğu, Hani böyle gezilecek çok fazla yer vardı diye hatırlıyorum. Ama bayağı minikmiş ya da biz hani böyle e, o mezarlıktan falan geçtik. Kabristandan böyle bir geçtik. Eee... Ondan sonra işte biraz o tost yedim ben hani kahvaltılık zaten tost gözleme vardı işte o manzarayı izledik. Ondan sonra da hafif dolandık yani zaten görmüşsünüzdü işte otopark vardı değişik böyle apartmanlar falan vardı öyle hani ağaçlık yerler yoktu orada. Oradan çıktık o yüzden sonra da Balat'a geldik. Balat çok yakın hani otobüse bindik birkaç durak sonrası Balat'tı. Neyse şey diyeceğim. Hani e, yanımdaki arkadaşım çok fazla böyle kameraya alışık değil yani böyle ne bileyim hani çok böyle çekmesem de olur modunda biraz olduğu için ben de çok rahat çekim yapamıyorum. Öyle <gülüyor> ya. Seni çekiştiriyordu. Hadi <gülüyor> şimdi kahve içeceğiz baba. Double espresso macchiato bir dakika. Burada da çay var şimdi. Her yerde çekeyi, Normal Enerjim çok düşük Sebebi nedir? Hem evi belirttik hem balıta gittik Yoruldu böyle böyle, böyle. işte Böyle öyle yaptım Kardelen Kısay'ın biz İstanbul'un muhitlerini hep ziyaret ederiz Hep Ondan sonra daha önce Daha önce Balat'a geldik, buraya bir kez daha geldik. Artık. Evet. Ondan önce, ondan sonra Kızılcıha'ya gitmiştik. Hı hı. O gün Eyüp'e gittik. Piyerlot'e evet. gittik. Piyerlot'ta da az kaldık ama. Piyerlot'ta da işte onu diyordum, ben demin onu söyledim. Çok zaten öyle bir yer yokmuş. Hem hani gezilecek öyle çok bir yer yokmuş. Evet. Şimdi, Bu arada e, hava, sonraki, çok sonraki, hava çok sıcak. Hava çok sıcak bugün. Bir sonraki, bir sonraki evet. gideceğimiz yerde galiba şey olacak. Burada olacak. Burqazada. Burqazada bir kafe var. E oraya, bence onu da söyleyeyim. Heybelada'ya da gittik ya. 120 mm filmle çekiliyor bunlar. Ben bol bol alırım lütfen. Anne değil mi? Ne yaptın? Şurada tutup gösterdim. Çok <gülüyor> eğlendim. <şeyde, göstermiş. gülüyor> <Evet, çok gülüyor> <bir gülüyor> Kamera da bu çıkıyor. Aynı. Yani az konuşmalı bir vlog oldu. Yapacak bir şey yok. Haliç yanımızda değil mi? <gülüyor> Fatih, Fatih Belediyesine Belediyesi bağlı balam. bandın çeküşkü eee nane yani... artık çok evet. geç artık çok geç vallahi senin iznine kalmadım seni her türlü çekerim evet makineyi Çek kapatıyoruz hadi bakın yap yap Selamlar. Ne haber? Selam. Selam. ne? Pancı pancı pancı pancı ne haber? Geç. Pancı ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oh ne güzel yapıyorsun aşkım. Ellerine sağlık. Bugün <gülüyor> <gülüyor> iki yerde kahve içtim. En güzeli bizim kahvemiz. Kapanışı yapmaya geldim. Ertesi günden aloha diyorum. Ve izlediğiniz için kocaman kocaman kocaman mahalo. Umarım keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur arkadaşlar. Böyle vlogların da gelmesini isterseniz hani normalde ben yurt dışına gittiğimde ya da başka bir şehre gittiğimde hani bunu böyle birkaç blokta da söylemiştim daha rahat ediyordum eskiden. Ama şimdi fark ettim ki böyle ara ara bazı arkadaşlarımla bir yerlere gidersek ya da değişik bir şeyler yaparsam değişik bir şeyler yaparsamdan kastım da işte ne bileyim evden çıkıp farklı bir yerlere gidersem Öyle bloklar gelsin istiyorsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim hem bana da geri bildirim olur. Bunun yanı sıra bu videoyu beğen... Ha bir dakika, öncelikle bir Instagram konusunu söyleyeyim. Instagram'dan takip etmek isterseniz orada zaten hani anlık geri bildirimler oluyor. Ve özellikle hani size bazı storylerde sorular sorup YouTube videos videoların işte kanaldaki içeriklerinde ona göre şekillenmesini istiyorum. O sebeple açıkçası hani ben oradan etkileşime önem veriyorum. Bir de daha anlık dediğim gibi etkileşim. Instagram'dan takip etmek isterseniz... Hep bunu şaşırıyorum. Sanıyorum buraya bırakıyoruz. Ben hep bunu burası diyorum burası çıkıyor. Neyse bir ara instagramımı da bırakıyorum. Bu videoyu, bu vlogu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda her cuma 6'da video geliyor. Bu arada böyle hani vlog çekmek gerçekten bir süreç. Video çekmek de süreç ama böyle hani oturup kamera karşısında konuşmaya alışmak... Yani başlı başına ki ben hala heyecanlanıyorum böyle zaman alıyor. Bunun yanı sıra vlog çekmek apayrı bir boyut diyebilirim size. Yani en azından benim için böyle ikisi aynı şey değil. O yüzden de e, dediğim gibi özellikle vlogların altına ve özellikle yurt dışı ya da başka şehirde olmadığım vlogların altına gelen yorumlarınız bana yol gösterici oluyor. Dediğim gibi umarım keyifle e, izlemişsinizdir. O zaman hepinize... Güzel bir hafta diliyorum. Güzel bir gün diliyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Sevgiyle, neşeyle coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Saçlarım da yine çok düz. Bulaşık sesi de var. Bulaşık sesi de var. Ben bence şunu bir kapatayım. Evet yine saçma var? Neyse ya öf. Evet.